Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz evet survive orun ikiinci bolu bolu bolu bolu fragmente kaos evet kaos chaos yeah it was very mad you will see you evet evet evet am I lose friend I'm busy İnsanları da, da takip edebiliriz Yorumlularınızı da alabiliriz evet. Çünkü bak yorumlar Yani en çok ne olacak biliyorum Nisa, şey, Nisa Şeref <gülüyor> Nisa şey. Çünkü gerçekten öyle bir şey o var şey. burada. Aha. Ama ben öyle bir şey demiyorum Nisa'ya Hadi demiyorum, demiyorum. Ya, gidelim Hadi. Karşı taraftaki kapıl arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday Nisa ve Ogeday evet. Evet. Ne oldu? Karşı taraftaki kapıl arkadaşlar e, Şey... Nisa bir something happened. durumlar Allah anlatacağım. Bu akşam ziklar olsun. Ziklar olsun. Ziklar olsun. Ziklar olsun. Ziklar olsun. Ziklar olsun. Ziklar olsun. If it was she's 2 2 2 kere 4 olduğunu Yani 2 and 2 is 4. If I say 2 and 2 is 4, you are saying that is wrong then it means a problem. bir şey söylüyor muyum ben? Benim değer vermediği insanı devam ederdin. Açarım takım. Aynı takımda değiller. Yani el o yüzden şaşırdım. Nasıl Ben gelip alakalı bir şey söylüyor Benim değer verdiğim bir devam ederlerse, açarım ağzını. önünde evet, çok Biz mi <gülüyor> Gözümün önünde gördüm. Ben gözümün önünde gördüklerimi O kendi yalanlarının içinde öyle bir olacak ki şimdi onu kimse çıkaramaz orada. Survivor'ın dakika izlemeden önce orada şey oldu Nisa ve Ogadai, Mert ve Yok, Hacan Zey, ha. Yani bir şekil bir şey yakalandılar ya da bir şey gördüler. Aha. Sonra bunlar da konuşuyorlar, söylüyorlar galiba insanlara. Evet. Bilmiyorum, emin değilim. Sonra Mert şey diyor, siz ayıp ediyorsunuz Ediyorsun. falan diyor. Nisa da şey diyor, yani gördüm, gözümde <gülüyor> gördüm falan. Senin bilmiyorum bilmiyorsun, şey Evet. Ama ha. ben şey düşünüyorum, belki Süde ve Mert yani sevgililer. Haa. Belki. Bu biri için iki takım karşı karşıya. Oha, oha. Bu kim? Oh, Çayaray evet, Adem. Ve Adem ve o Mert ya vay Adem Adem and Okeyda Okeyda Biraz önce çektiğimi söylüyorum kimse konuşmuyor. Ben çıktı bildiğim şeyi söylemek. Zaten tamamen kolay değildi. Ben de hepsini söyleyemedim. Eğer ki kendi de senin gibi mertse bunu açık bir şekilde söyler. We did a thing. Yani Mert neyiz? Everything that is happening, you say it openly. Oh. survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey değini duymadım. Gerçekten ben bunu bekliyorum. bekliyorum. Sen Hakip etmiyorsun çok bir şey kaybediyorsun valla şey sonra şimdi ama şimdi şey oldu diyorlar aşk aşk kardeş gibi, oluyor, gibi oluyor. ama aklımda değil eğleniyorum <gülüyor> <gülüyor> evet, evet evet çok eğlenceli yani evet evet bu kadar görüşürüz görüşürüz